21 Haziran Perşembe ise ödül için oyun oynanacak. Tam olarak nasıl bir ödül olacak göreceğiz. Sürpriz isim anıl oluyor artık. Adem de favori durumda. Fakat şunu unutmamak gerek. Kimi meski şampiyon ve taktik yapıyor olabilir. Kendini Kıbrıs'a saklama ihtimali var. Kadınlarda ise Damla yarışmaya katıldı. Fakat oyunlarda çok acı çekiyor. Bu şekilde devam etmesi zor gibi. Sema da gittikten sonra. Nagihan tek kaldı. Ayrıca kadın ve erkek yarışmaya